Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere son zamanlarda Ethereum madenciliği yapanların gelirlerinin neden düştüğünü anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ethereum 2000 doların üzerine çıktı. Neden? 1 Nisan'da Ethereum'a bir saldırı olacağı söylenmişti. Yani madenciler %51 çoğunluğu Ethermine isimli sitede toplayarak bir saldırı düzenleyeceklerini ve kontrolü ele geçireceklerini dile getirmişlerdi. Fakat böyle bir saldırı gerçekleşmedi. 1 Nisan sürecine kadar Ethereum'un fiyatı biraz baskılanmıştı ve 2000 doların altında seyrediyordu. Genel itibariyle baktığımızda 1700 ile 1900 dolar arasında gidip geliyordu. Fakat 1 Nisan'da saldırı gerçekleşmeyince Ethereum'un fiyatı da bir anda artmış oldu. Kısa sürede 2000 doların üzerinde geçen ethereum şu anda da 2100 doların üzerinde işlem görüyor. Peki ne oldu da ethereum madencilerinin geliri birden düşmeye başladı? Bunu da size hemen belirtelim arkadaşlar. Aslında pek çok kişi madenciliğe girmek için ya da havuzuna riklerine yeni kartlar eklemek için 1 Nisan'ı bekliyordu. Çünkü 1 Nisan'da ne olacağı tam olarak belli değildi. Gerçekten %51 saldırısı gerçekleşseydi ve farklı bir yere gitseydi bu saldırı o zaman Ethereum'un değeri çok çok çok düşebilirdi. Dolayısıyla bu da ne oldu? Yatırımcıları tedirgin etmiş oldu. Fakat Ethereum saldırısı gerçekleşmeyip Ethereum'un değeri rekor üstüne rekor kırınca ne oldu? Bu sefer ekran kartı madencilerinin sayısı arttı. Bununla birlikte kalmayıp hala hazırda madencilik yapanlar da Riklerine yeni kartlar ekledik. Madenci sayısı, daha doğrusu madencilik yapılan ekran kartı sayısı arttığı için de Ethereum'daki zorluk seviyesi artmış oldu arkadaşlar. Zorluk seviyesi arttığında da doğal olarak gelirlerimiz düşmüş oldu. Bunu şöyle özetleyebiliriz aslında. Normal şartlarda bir pastayı 5 kişi bölüşürken doğal olarak kişi başına daha fazla pasta düşecektir. Ama aynı pastayı siz 10 kişiye böldüğünüzde kişi başına düşen pasta miktarı da yarı yarıya azalacaktır. Bu olayı aynı şekilde özetlememiz mümkün aslında. Madencilik için ne kadar çok kişi havuza girerse gelirler de o derecede düşmüş oluyor. Yani şu sizi şaşırtmasın. Bugün sizin kazım yaptığınız kartlar size 0.1 eteryum getirirken yarın 0.05 eteryum getirebilir. Bu son derece normal bir durum. Neden? Çünkü zorluk seviyesi Artmış demektir arkadaşlar ki şu da bir gerçek, Ethereum'un değeri yükseldikçe muhtemelen zorlukta yükselmeye devam edecek. Yani siz günlük ortalama kazancına baktığınız zaman aşağı yukarı hep aynı seviyelerde kazanç sağlamış olacaksınız. Atıyorum günlük 50 dolar kazancınız varsa Ethereum çok yükseldiğinde de bu kazancınız birdenbire 100 dolar olmayacak. Yine 50 dolar seviyelerinde kalmaya devam edecek. Neden? Çünkü madenciliğe girenlerin sayısı artacak. Madenciliğe girenlerin sayısı arttığı için zorluk artacak. Dolayısıyla sizin gelirleriniz de düşmüş olacak. Tabi tam tersi bir durum söz konusu mu? Evet böyle bir şey de olabilir. Yarın bir gün Ethereum'un değeri düştüğünde, Ethereum madenciliğinden çıkanlar olduğunda ne olacak arkadaşlar? Bu sefer sizin günlük Ethereum geliriniz artacak. Belki dolar bazında gelirleriniz düşebilir ama Ethereum bazında Gelirleriniz artmış olacak tabii bu da sizi ne kadar kurtarır ne kadar kurtarmaz orası da farklı bir soru işareti diyebiliriz fakat şu bir gerçek şu anda 2 sene önce belli bir sistemle yıllık 4 ethereum kazan birisi aynı sistemle 2 ethereum ancak azıyor. Yani baktığımız zaman 2 senelik periyotta ethereum kazım oranı neredeyse yarı yarıya azalmış durumda ki bu da zorluğun 2 kat arttığı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere ethereum madencilerinin gelirlerinin neden azaldığını anlatmaya çalıştık. Eğer siz de madenciliğe girmeyi düşünüyorsanız bu riski göz önüne almanız gerekiyor. Tabi bu şu değil arkadaşlar. Asla size madencilik kazandırmıyor demiyoruz. Şu anda da hala hazırda aldığınız kartları 10 ay ya da 12 ay gibi bir sürede tolere edebiliyorsunuz. Yani bunların parasını çıkartabiliyorsunuz. Fakat şunu da görmezden gelmeyin. Bir 6-7 ay öncesinde ekran kartlarının parasını 3-4 ayda bir çıkartmanız mümkündü. Sonrasında bu süre 6 ay uzadı, 8 ay uzadı ve şu anda da 10 aya uzamış durumda. Elbette burada gelirlerin düşmesiyle ters orantılı olarak ekran kartı fiyatlarının artması da önemli bir rol oynuyor. Çok değil. Ocak ayında 1500-2000 Türk lirasına satılan kartlar şu anda piyasada zaten bulunamıyor. İkinci elde de arkadaşlar 6.000-6.500 lirası gibi fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla ben madencilik yapmak istiyorum diyorsanız bu tarz riskleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.